Ben onu delice sevmiştim Gözlerine cennetlemiş Bir daha bir gülen göze inanmam Yakılırım ben hala İlk baharım pişadan Bu zalimin yüzünden Dostum senin bir suçun yok anlıyorum. Ben. Seni rüzgün görmekten sen bu kalbimi yakardın Öleceğini bilsem ben aranızdan çıkardım Çıkarsınca sevdim ben umurum Çıkarın bu zalimin yüzünden dostum senin bir suçun yok anlıyorum gözünde.